Bugün, Curiosity'nin Mars'taki ikinci dünya yılını kutluyoruz. Bu, 700'den fazla Mars günü oradaydı demek oluyor. Curiosity'nin ilk yılı genel olarak bilime odaklıydı. Çünkü, indiğimiz yerin etrafında çok ilginç yerler vardı. İkinci yıl daha çok, sürmeye ve ilerlemeye odaklandık. Mount Sharp'a yani keskin dağa ulaşmasına 2 kilometre kaldı. Takım onun için, kum dolu kanyonlardan geçen güzel bir rota belirledi. Amaç, kanyonların ortasından geçmek değil. Çünkü orada kumlar çok derin. Aksine, bu kanyonların yakınından giderek, tekerleklerin sağlam tabana basmasını sağlayacağız. Orada bilimsel olarak, ilginç bulduğumuz yerlerde durmayı planlıyoruz. Oraları araştırarak, daha yaklaşırken neyle karşılaşacağımızı daha iyi tahmin edebileceğiz. Daha fazla haber için bizimle kalın.